nasıl olur onu göstereceğim Öncelikle şu tarz bir kavanoz dolusu e, çikolatanız var şöyle göstereyim bunu yiyerek sizde kolayca şeker hastası olabilirsiniz veya şeker hastasıysanız e, sağlığınızı mahvedebilirsiniz e, Öncelikle bunun içindekileri söyleyeyim e, bir bir su bardağı kadar şeker var. Bir paket krema ve 4 kaşık da nişasta var. Yemek kaşığı. Bunları karıştırdıktan sonra bir de üstüne çikolata döküp eritiyoruz. Ve daha sonra bunu yiyerek şeker hastası oluyoruz. Altyazı